Baykar'ın jet motorlu İHA sistemi Bayraktar Kızıl Elma 3. test uçuşunu tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan uçuşta orta irtifa sistem tanımlama testi gerçekleştirildi. Uçuş sırasında Kızıl Elma 20.000 fit yani yaklaşık 6.600 metre irtifaya çıktı. Uçuş testine eşlik eden Akıncı da kamerasıyla Kızıl Elma'yı gökyüzünden izledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar testin başarıyla tamamlanmasının ardından uçuşa dair açıklamalarda bulundu. Bayraktar Kızıl Elma Orta irtifadaki sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Bu gerçekleştirdiğimiz üçüncü test oldu. Bundan sonra birçok testimiz geliştirme faaliyetleri kapsamında devam edecek. Bunun yanında 2024'ün başında Kızıl Elma'nın Üretimine başlamasını hedefliyoruz. Bir yandan da o faaliyetlerimiz, geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Tüm bu gelişmeler vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Kızıl Elma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de ilk prototip üretim hattından çıktı. Bunu 14 Aralık 2022'de ilk uçuş izledi. İkinci test ise 23 Ocak 2023 tarihinde yapıldı. TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere, iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Kızıl Elma, bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli bir rol oynayacak. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da stratejik bir role kavuşmuş olacak. Düşük radar izine sahip tasarımıyla uçağın toplam kalkış ağırlığı 6 ton olarak planlandı. Kızıl elma 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. İnsansız savaş uçağı milli AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak. Diğer taraftan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anka-3 için çalışmalarını sürdürüyor. İlk prototip fotoğrafları paylaşılan uçan kanat konseptine sahip İHA hava yer görevleri için tasarlandı. TUSAŞ ilk uçuşu önümüzdeki günlerde yapmayı planlıyor. Böylelikle... İHA konusunda Türkiye, Baykar'ın Kızıl Elması ile Hava Hava, TUSAŞ'ın Anka 3'ü ile de Hava Yer Görevlerinde yeni bir sayfa açmayı planlıyor.